Karın ağrıları psikolojik sebeplerden kaynaklanabilir. Özellikle huzursuz bağırsak sendromundan bahsetmek istiyorum bugün. Tamamen altta yatan organik bir sebep olmadan ortaya çıkan psikolojik sebeplerden kaynaklanan bir hastalıktır huzursuz bağırsak sendromu. Irritable Kolon sendromu da denilir buna. Şimdi huzursuzluk Bağırsak sendromunda karında bir ağrı vardır. Özellikle üst kısımda. Bir de bu ağrıya eşlik eden dışkılama alışkanlığında değişiklik vardır. Hasta ya kabızdır ya da üsaldir. Bir de üçüncü olarak dışkının tipinde şeklinde değişme vardır. Ya yumuşamıştır, sulanmıştır ya da sertleşmiştir ve keci pisliği gibidir. Bir de başka bir kriteri vardır bunun. Kişi büyük tuvalete çıktığında bu ağrılarından kurtulur veya karındaki bu rahatsızlık hissinden kurtulur. Bazen her hastada bir ağrı olmayabilir ama hasta karnın üst kısmında bir Rahatsızlık, abdominal discomfort deriz biz. Tabi bununla ilgili bazı ilaçlar vardır. Öncelikle bağırsak hareketlerini düzenleyen ilaçlar veririz. Ama bunlar ancak %40 hastada bir fayda gösterir. Olmazsa daha değişik, psikolojik olarak rahatlatan basit ilaçlar vardır. Onlardan verdiğimiz zaman genelde bu hastalarımız kendine gelir ve düzelir. Fakat şöyle bir şey var. Hastanın bu arada... Yaşantısını, hayatını düzenlemesi, modifiye etmesi gerekecektir. Sadece ilaçlardan medet ummamak gerekir. Ve Bunun için mutlaka bir gastroenteroloji uzmanının yardımına ihtiyaç vardır.